A Life Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. ve ekranlarına İyi ki varsın programına hepiniz hoş geldiniz. Kocaman selamlar merhabalar hepinize. Bugün böyle heceleyerek söyledim enerji birazcık daha geçsin acaba. Duyun mu? Hocam? Herkes duysun. Duymayanlar duymu duysun diye sanki söyledi, değil mi siz? Evet, Sen, duyanlar <gülüyor> duymayanlara duyursun. Anlatsız. Henüz uyuyanlar varsa uyansın. uyansın. Çünkü bugün yine güzel bir programla karşınızdayız. Doktor Özgür Koldaş'la birlikte hafta içi her sabah Beyaz TV ekranlarından Evlerimize konuk oluyoruz. Yalnız değiliz tabi uzman konuklarımızla beraberiz ve farklı farklı konuları hafta içi her sabah sizlerle paylaşıyoruz. Top dolu programlar hazırladık. Onlardan birisini de bugün izleyeceğiz. Bakalım kimi izleyeceğiz sevgili inşallah Bakalım. Müzik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 Peki hocam bu noktada şunu sormak istiyorum. Aslında hepimizin en büyük derdi belki de konsantre ve dikkat evet, eksikliği. Evet. Sınava hazırlanan öğrenciler bu konuda neler yapmalar? Biz bir işe kendimizi nasıl odaklayabiliriz? Sınava, derslere kendimizi nasıl konsantre edebiliriz? Şimdi şu şekilde bir çoğu kişi sonuca odaklanır ve çok yorulur. Yani sonuç oluşana kadar kendisini sıkım sıkım sıkıyorlar. Gerim gerim geriliyorlar. Bundan dolayı e, kişim sürecin tadını çıkarmalı. Mesela üniversiteye ilk günü, ilk günü yapılacaklar bellidir. İşte ilk göz ağrı, ilk balayı günleri, işte sohbeti, muhabbeti, fotoğraf çekilmesi, işte gurbete gitmişse çocuk veya delikanlılar, gençler, ailelerine haber verecekler, belki canlı yayınlar yapacaklar. Ama e, bir ay sonra ne yapıyor olacak? İşte e, sınavlar ufak ufak başlamış olacak. Hele iki ay sonra başka bir planlama var. Ya bu yıl bir bitsin de şöyle bir tatil yapayım dememeli kişiye. Yani bugünü nasıl değerlendirebilirim? Yarın ne yapıyor olacağım? Anı yaşadıyorsunuz evet, hocam. Hedef ve amaç olarak da <gülüyor> bravo. Anı yaşarken de bir gözümüz mesela Galata Kulesi'nde, bir gözümüz köprüde değil mi? Çok doğru köprüde büyük hocam. bir tören düzenleyeceğim veya ee, bir e, boğaz turu yapacağım gibi ödüller. Ben şimdi üniversite sınavını kazanırken kendime bir ödül hazırlamıştım. Kazanacağımdan emindim. Hedefler net. 12'den vuracak şekildeydi yani. Ne yaptım ben? Bir uçak seyahati kendime hediye ettim. Ama bunu biliyordum. Sen dedim üniversiteyi kazan, sana bir uçak seyahati hediye edeceğim. Kendi kendime. Ne yapıp edip burs mu bulacağım, ailemde mi alacağım? Bakın eğer dedim mezun olursan seni yurt dışına eğitime göndereceğim daha nasıl bir ödül olsun evet. en baba ödülleri en koymuşsun en büyük motivasyon kaynağı en büyük motivasyonları ödül bravo ödülü koydum ondan sonra günümü gün ettim dersteyken hocanın davranışlarından bir komiklik buldum güldüm iki arkadaşımı ittim bir iki makara fısıltı ama ana hedef neydi dersi iyi anlamak yani işte teneffüste ne yapacağımı iyi planladım. Kiminle nerede, ne yiyeceğim, ne, nerede oturacağım bunları planladım. E gençlik bende, evet. zeka bende, kapasite bende evet. hepsini planladım. Hayat benim hayatım. Evet. E, o yüzden burada bakın 1453 noktasıdır burası, İstanbul'un fethedildiği nokta. Herkes kendi hayatını yeniden fethedebilir. Sevdiklerin gönüllerini de fethedebilir bulunduğu şehre de birçok katkılar sunabilir. Ben Ankara, İstanbul ve yurt dışında birçok e, okulda okudum, üniversitede çalıştım, birçok aktivite yaptım. Bakın şimdi de koştuk ve psikolojik danışmanlık merkezinde aile evlilik çift danışmanlığı yani halk tabiriyle aşk doktorluğu evet, yapıyorum. Hocam, Ama bunu zaten geleceğiz, geleceğiz değil mi? <gülüyor> Ama aşk da yapıyorum. <gülüyor> Niye? Bir işin nasıl olacağını düşündüğüm için motive oluyorum. Hocam o yüzden zaten alanınızda gayet başarılısınız. Çünkü işinizi seviyorsunuz. Aslında gençlere de bunu tavsiye ediyorsunuz. Canlı örneği Tabii. de şu an karşımda duruyor Tabii. zaten. Kişi işini ve eşini seversen on numara beş yıldız olur. Çocuklar da o işin balı böreğidir. Gördünüz çocuklarımızı da tanıyorsunuz. İnşallah bu motivasyonla devam etmek <gülüyor> gerekiyor. Yoksa bizler Robinson Crusoe gibi ruhsal bir adacıkta yapayalnız yaşayamayız o Robinson Crusoe adasından herkes kendi dünyasından ara ara çıkıp daha sonra kendi adasına dönmeli. Ama sürekli 7/24 sessiz, içine kapanık, sürekli böyle bir motivasyonu düşük, sürekli bir depresif halde kalamayız. Yeterince kalabiliriz. Mesela sizin az önceki sohbette belki ileride sorularda vardır. Yani kış döneminde motivasyonum düşüyor dediniz. Evet. Ama kış döneminde de bir e, Mısır vur patlasın çal oynasın Hı -hı. dönemleri olabilir evimizde Hı -hı. kafelerde arkadaş ortamında Hı -hı. aile ortamında değil mi? O zaman da yapılacaklar ayrı. Hepsi böyle günlük güneşlik olsaydı sıkılırdık. İnsan hayatında böyle zıplar, e, e, zikzaklar, iniş çıkışlar evet. var yani. Şimdi bir soru sormak daha istiyorum. Siz danışman olarak üniversiteye girmiş ama kazanamamış seneye hazırlanan, üniversiteye girecek olan kişilere seanslarınızda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Danışman olarak neler yapıyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim. Ya şu anda güzel bir soru sordunuz. Artık geçmişi değiştiremeyiz. Kazanamama, kazanamadığı, bir kazanamama gibi bir gerçek var. Ama önümüzdeki yıl kazanabilir. Çünkü bu yılın tecrübesi var. Sınavda nasıl stres yaptı, Zamanı yetirebildi mi, yetiremedi mi, neler oldu, e, verimli ders çalışamadı mı, işte kendi istediği meslek değil de anne babasının istediği mesleğe mi yöneldi, bir maymun iştahlılıkla yanlış e, bölüm veya tercihte mi bulundu, e, çok fazla vur patlasın, çal oynasın gün mü geçirdi, bunları otopsi raporunu çıkarıyoruz. Yani neden kazanamadığının otopsi raporunu çıkardıktan sonra e, geçen yıl Verimsiz bir yıl hı hı. ama orada yüzde yirmi, yüzde otuz verimli zamanlar da olmuş. Yani bütün bütün özgüveni Boğaz'ın sularına gömmüyoruz. Hı hı. Orada bak Boğaz'ın ilk 100 metresinde çok güzel yüzdün. Sınav maratonunun ilk 500 metresinde sen süperdin. Ama şunlara dikkat etmen gerekiyor. İşte telefon kullanımı çok fazla, işte uyku zamanını çok iyi ayarlayamamışsın gibi belli. Tavsiyeler veriyoruz ve onları haftalık, e, aylık takip ediyoruz. Hı hı. E, bu noktada da şunu sormak istiyorum, evet çok fazla hayatımızda stres faktörleri var, e, havadan mutsuz olabiliyoruz, canımızı herhangi bir şeyi sıkabiliyor. Biz neden mutsuzuz hocam? E, şimdi mutsuz Ama siz değilsiniz tabii. Estağfurullah <gülüyor> evet zaman zaman çok nadir yüzde bir de olsa benim de mutsuz olur gibi oldu. Mesela şimdi buradan. Ee, boğaz'a atlasam ne olur? 2-3 metre belki aşağı inerim. Ama ben yüzmesini biliyorum. Hı hı. Orada kulaç atıyorum ve hemen yavaş yavaş çıkıyorum. Hı hı. Yani <gülüyor> mutsuzluklar insan hayatında ruhsal griplere benzer. Yani normal tıbbi gribe ruhsal grip olarak düşünün. Mutsuzlukta çıkış yolları var. Mesela isteksizlik olur. Hı hı. İşe gitmeme isteksiz. Evet. Ben ne diyorum? Mesela siz ne diyorsunuz? Ben ne diyorum? Normal halk ne der? isteğim yok, yiyemem, içemem, gezemem, oynayamam. Ben ne diyorum? Yola çık, istek arkadan gelecek. Yani isteksizliğin formülü bu. İkincisi yorgunum. Oo, yoruluyor, yatıyor, saatlerce ayağa kalkamıyor. Ben ne diyorum? Şu röportajı da yap, sonra dinlenirsin. Kontrol bende. Ama sizlerdeki bilimsel çarpıtmalardan dolayı kontrol sizde değil. Şu boğazda kontrol ben de şu anda. Ama çoğu halkta veya profesyonel yardım almayanlarda kontrol onlardan değil. Esen rüzgar nere götürürsen, yani yorgunlukta şu işi yap, sonra dinlenirsin demek lazım. Üçüncüsü, sıkıldım. Öğrencilerin de bu büyük sorunu, çalışanların da, aşık maaşlıkların da bu büyük bir sorun. Evet. <gülüyor> Halbuki ben diyorum ki sana daha sıkıcı bir iş vereceğim. Şu işi yapacaksın. Benim bilinçaltım sıkılmaktan korkuyor. Hı -hı. Fazla sıkılmaktan yani. Ya da şu işi de yap. Seninle bir kahve içeriz. Türk kahvesi. Hı -hı. Kendime şöyle bir sarılıyorum. Hı -hı. Hiç siz kendinize sarıldınız mı? Hayır hocam. Ya, i̇stenemedim ama deneyeceğim işte, bu anlattık. Böyle sonra. bir sarılın kendinize. Niye? Kendimizle bütünleşmek lazım. Ara ara kopuyoruz. Geçmişte oluyoruz. Kafamızda bir takıntı. Birine kızmış oluyoruz. Veya hayattan kopmuş olur, sarıldığınızda kendinize geri gelirsiniz, böyle dalıp gidersiniz. Gelecek endişeleri, gelecek korkuları veya geçmişte şu şöyle dedi, bu böyle dedi, gösteririm, geberteceğim, şöyle yapacağım. Onu hiç affetmeyeceğim falan gibi ben kendime bir geliyorum. O yüzden kişiler, televizyonlar mesela ne diyor? Şimdi efendim Ankara stüdyolarına bağlanıyoruz diye değil mi? <gülüyor> evet. Orada bir televizyon nasıl? Stüdyo nasıl kendine geliyorsa merkeze bağlanıyorsa merkezimiz biziz. Ben neredeysem benim yarı çapım ve çevrem ona göre şekil alıyor. Sosyal medyada, hayatta, işte, görüşmede, piknikte her anda ben hayatımın merkezindeyim. E, hocam e, şunu sormak istiyorum aslında, affetmek bizi mutlu eder mi? Ne kadar affetmeliyiz? Ne kadar affetmemeliyiz? <gülüyor> evet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 Agaladığım için kaçtı gitti Hı -hı. veya başka biri çok onu değiştirmeye çalışmazdım değiştirmeye çalışmasaydı gitmezdi Aslında Ama şu an çiftlerin yaşadığı en büyük sorunlardan evet. da bahsediyorsunuz bir anda bravo aynı anda bir taşla on kuş bizde <gülüyor> <gülüyor> bu arada tabi yüksek sesle konuştuğumuz için ses detone oluyor ama biz devam yolu <gülüyor> şimdi şunu yapmak gerekiyor kendimize affetmek gerekiyor aşk acısını çekmemizin uzun sürme nedeni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 hafifletmenin bir yolu da beddua etmeyi kesmek lazım. O yüzden kendimizle karşı tarafı da affedip yeni aşklara yelken açmak gerekiyor. <gülüyor> Hocam peki boşanmalar neden bu kadar çok arttı? Büyük bir aşkla evleniyoruz. hayat toz pembe görüyoruz ama bir süre geçiyor. Belki uzun, belki kısa. Bir bakıyoruz o aşk polonu sönmüş. Şimdi şu şekilde gizli hesaplar oluyor. Yani ben bununla bir evleneyim, Allah onu mama çeviririm, namaza başlatırım, İşte onu alkolü bıraktırırım, onu üniversitede okuturum. Birçok gizli hedefler ve amaçlar olunca karşı tarafta evlendikten sonra fabrika ayarlarına dönünce hele erkekler kızı aldık tamam demirbaş o gibi yere gidemez, televizyon gibi mıncıklayacak öyle bir şey yok. Yani kızında bir canı var. Eşinin de bir hedefleri var, amaçları var. Kadınlar erkekleri değiştirmeye çalıştığı için erkekler de evlenmeden önce vaat ettiği kurulan hayallere ters hareket ettiği için yani erkekliğin fabrika ayarlarına döndükleri için kızlarımızda hayal kırıklığı oluyor. Kadınlarımızda güvensizlik oluyor. İşte güç savaşları başlıyor. Öfke kontrolsüzlükleri Gelinen kök ailelere, senin anam, benim babam gibi birçok maddi manevi çatışmalar oluyor. Bunların olmaması için, yani evlenmeden önce uygunluk testi, çiftlerin evlenmesi uygun mu değil mi diye biz bazı profesyonel ölçekler ve testler uyguluyoruz. Onları yaptırırlarsa, yani evlenmeden önce e, evliliğe hazırlık nasıl ki en güzel, ee, elbiseler hazırlanıyor. En güzel e, düğün yerleri seçiliyor. En güzel yemekler hazırlanıyor. En güzel elbiseler hazırlanıyor. E bir de psikolojik bölümünü hazırlasalar işin, hani psikolojikmen duygu durum olarak biz nasıl hazırlanalım diye profesyonel yardım alırlarsa hem evlilikleri ve aşkları daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Ee, peki sormak istiyorum. Şimdi bir evlilik kurtulamıyor hiçbir şekilde. Ee, bakıyorsunuz ki artık her şey bitmiş. Aşk, sevgi, saygı. Ama arada çocuk var. Ee, çocuk için evliliği devam ettirmek gerekiyor mu? Yoksa boşanıp e, o çocuğa karşı nasıl davranmalılar? Tabii. Şimdi çocuk için gerçekten hiç arada bir sevgi, saygı kalmamışsa, öfke patlamaları çok fazlaysa, artık olaylar karakolluk, kadın, erkek ayrı yataklarda yatıyorsa, Terapilere rağmen düzelmiyorsa bu çiftler, terapilere gitmeleri gerekiyor. Tabii imkanı olan var, olmayan var. Veya geçmişte artık terapiye bile gidemeyecek, yüz yüze bile bakamayacak hale gelinmişse çocuk için evlilik devam etmek çocuğa daha büyük bir zarar verir. Çünkü evli devam ettiren tarafların da biricik hayatları var ve onlar da bir vatan evladı, bir çocuklar aslında, bir ana kuzusu aynı zamanda. O yüzden... Anne babalık görevlerine devam edip karı kocalık görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor yani boşanmaları gerekiyor. Çocuğa da uygun bir dille neden boşandıklarını ağız ve fikir birliği içinde ve evet, doğru bir planlamayla, ömürlük bir planlamayla kim bakacak, nerede oturacak, ne gibi imkanlara sahip olacak çocuğun bir daha gitmeyeceği sakin, park gibi bir ortamda anne baba beraber mümkünse söylemeli. Bazen de taraflar çok çatışmalı olabiliyorlar. Artık erkek veya kadın çocuğa e, imkanları ölçüsüne profesyonel yardım alarak nasıl boşanabileceklerini ve sonra neler olacağını çocuğa izah edebilir. Bir uzman odasında da bunlar e, yine konuşulmaya devam etmeli. Ben boşananların çocuklarını ayda bir veya iki ayda bir görmeye, onların bütün hayatlarına yardım etmeye Onların ruhlarına dokunmaya ekibimle beraber devam ediyorum. Elinizde görüyorum ki Farkındalık kitabınız var hocam. Evet. Aslında biraz da programımızın sonuna gelirken bununla ilgili soru sormak istiyorum. Kitabınız birçok dile çevrilmek istedi. Kitabınızda neler anlattınız? Biraz kitabınızdan bahsedelim. Şimdi değerli seyirciler kitabımda Farkındalık ve Mutlu Olma Sanatı Yaşam Sevincinin bunca 30 yıllık tecrübelerime dayanarak izah ettim.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 yaşam sevincini sürdürme ve verimliliği arttırma tekniklerinin tamamını cömertçe bütün meslek sırlarımı e, gelemeyenler evet. için özellikle paylaştım. He, diyeceksiniz terapi yerine geçer mi kitaplar? Geçmez ama okuma terapisi yerine geçer. Bir yol geçer. olur hocam en azından. E, tabii ki bir ışık olur. Düşünsenize evet. karanlıktasınız bir ışık bir deniz feneri gibi olmaz mı insan Olur, için? Tabii ki. tabii ki bir yol gösterici. Kaybolduk, navigasyonlar nasıl <gülüyor> bize yol gösteriyor? İşte bu <gülüyor> kitapta navigasyon özelliği gösteriyor. Hem kişisel gelişimde, hem psikolojik gelişimde, hem pedagojik, hem de sosyolojik olarak insana ve topluma derneklerden tutun, hem şericilikten tutun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 Meme küçültme estetiği süt bezlerine zarar verir mi? Meme dikleştirme kimlere yapılır? Meme silikonu vücuda zarar verir mi? Liposakşın nedir? Liposakşınla ne kadar yağ alınır? Liposakşın zayıflama yöntemi mi? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Operatör Doktor Ergin Işık anlatacak. Az sonra... Başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize bir kez daha iyi sabahlar diliyoruz. Ben farklı bir mekandan selamlıyorum sizi. Çok özel, çok güzel, yepyeni bir klinikteyim değerli hocamla beraber. Yine önemli konuları konuşmak üzere burada bulunmaktayım. Ve estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Ergin Işık bugün bizleri ağırlıyor. Ve kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bugün hocam bizi ağırladığınız için kliniğinizde. Ben teşekkür ediyorum. Yeni açılan kliniğimizde ilk defa çekim yapmak size nasip oldu. Ee, tekrar çok teşekkürler gelip bizi burada mutlu ettiğiniz için. Hocam bugün aslında pek çok insan tarafından bilinen ve fakat bilmeyenlerin de olduğu bir konuyu konuşacağız. Liposakşın'ı konuşacağız. Hemen sonrasında meme estetiğini konuşacağız ama liposakşın'la başlayalım istiyorum. Klasik de başlayalım. Klasik bir soruyla başlayalım. Liposakşın nedir hocam? Şimdi liposuction normalde lipo ve suction kelimelerinden oluşan bir kelimedir. Lipo yağ demek, suction da çekmek demek. Liposuction yağ çekme anlamına gelen bir terimdir. biz de bunu ameliyatlarda artık yağ çekme olarak değil de sadece liposuction ameliyatı diye artık yağ çekme ameliyatı demiyoruz artık bizim de dilimize alıştır. Liposuction ameliyatı olarak adlandırıyoruz bizde. Hocam yağ çekmek dediniz. Yağ çekmek denince aslında kulağa da çok güzel geliyor. Peki liposakshin bir zayıflama yöntemidir diyebilir miyiz bu noktada? Şimdi e, liposakshin kesinlikle bir zayıflama yöntemi değildir. Liposakshin vücut şekillendirme yöntemidir. Diyelim ki yani diyetle sporla e, belli bölgelerde vücudun dirençli noktaları vardır erimekte. Özellikle bel çevresinde olduğu yer. Basen kısımları, bacak iç kısımları bu bölgelerden hani kilo vermek biraz daha zordur. Liposakşinin en büyük faydası budur. Vücudu kontür vermek, yeniden şekillendirmek, i̇şte dirençli olan bölgeleri, erimeye dirençli olan yağlı bölgelerdeki yağ hücrelerini oradan alma, almaktır aslında. Ama kesinlikle bir zayıflama yöntemi değildir. Peki çok kilolu insanlar hocam bu yöntemden faydalanabilirler mi yağlarından kurtulmak için? Şimdi bize o şekilde hasta da çok geliyor. Hani body mesindexi artık herkes biliyordur boyun, kilonun boyun karesinin oranı. Kırkın üzerinde olan hastalar bile artık bize liposakşın için geliyor. Devasa vücut ölçüleri var ya da çok fazla yağlanmaları var. Ama hani liposakşın yaptırınca sanki bütün bunlar gidecek, çok zayıf bir görüme kavuşacağım düşüncesiyle gelen insanlar da var. Tabi biz bunları liposakşın yapmıyoruz. Bunları öncelikle diyetisyenlere ya da genel cerrahi uzmanlarına özellikle gastrik bypass için işlem görmeleri için onlara yönlendiriyoruz. Bunları kesinlikle liposakşın yapmıyoruz biz. Liposakşın yöntemiyle tek seferde kaç litre, kaç gram, kaç kilo yağ alınabilir hocam? Şimdi bunun belli bir standartizasyonu yok. Hani... Maksimum 10 litre ya da maksimum 6 litre alacaksın diye bir şey yok. Kişinin yapısı, ameliyat öncesi ağırlığı ve bir bölgede ne kadar yağ biriktiyse, daha doğrusu şu var, aldığımız şeyi eğer yeterince yerine koyabiliyorsak, çünkü vücuttan yağ aldığımız zaman o yağla birlikte kan hücreleri, vücutun serum sıvısı dediğimiz sıvısı komple hepsini de biz yine çekmiş oluruz. Aldığımız şeyi yerine koyabiliyorsak bunda bir problem yok ama ideal olan hani 6 ile 10 kilo arasında değişmektedir ya da 6 litre ile 10 litre arasında değişmektedir. İdeal olan e, liposakşen alınan ağırlık budur. Fazla aldığımızda neler kişinin başına gelebilir? E, şimdi şunu düşünün diyelim ki 100 kiloluk bir hasta var e, ve bu kalp 100 kiloluk bir <gülüyor> bedene kan pompalıyor. Yani teorik olarak ya da şey pratik olarak biz bu hastadan diyelim ki 20-30 kiloya kadar belki yağ çekilebiliriz. Boyu kısaysa ve çok fazla yağ kitlesi varsa yani vücuttan bir anda biz 2-3 saatlik bir süre içerisinde 30 kiloya yakın yağ çektiğimiz zaman bu sefer kalp bir anda 70 kiloluk bir bedene kan pompalamaya başlayacak. Bu da kalp ritim bozuklukları ve Allah korusun daha da ilerleyen dönemlerde, yani bu devam ederse bu ritim bozukluğu kalp krizlerine güvene kadar şeyler olabilir. Biraz da bölgelerden bahsedelim istiyorum. Özellikle hangi bölgelere ve nerelere yapıyorsunuz liposuction ameliyatını? Liposakşın şöyle, vücutta cilt altında yağ olan hemen hemen her yere yapılır. Ama bizim en çok yaptığımız karın bölgesi, bel bölgesi, özellikle karın yan kısımları, özellikle bayanlarda bacak iç kısımlar ve dış basen dediğimiz kısımları, bu, bu, bu en çok bayanlarda tercih edilen bölgeler. Bir de yine son zamanlarda gıdı liposakşını dediğimiz ince kanüllerle yaptığımız, boyun bölgesine yaptığımız liposakşın yöntemi var ama Ağırlıklı olarak uyguladığımız bölge karın ve bacaklar. E, tüm bölgeler yani tüm vücut liposakşına aynı anda yapılabilir mi? Hastanın genel durumu buna müsaitse, gençse, herhangi bir ek yoksa, sigara kullanmıyorsa, alkol alımı yoksa aynı sensi yaptığım hastalarım da var. Yani kol, karın, sırt, bacak. Peki hocam liposakşının ön hazırlığı nasıl yapılır? Ameliyat öncesi özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Şimdi liposuction ameliyatı öncesinde bir dediğimiz gibi hastanın kilosu bizim için çok önemli. Yani hasta bize hangi amaçla gelmiş? Hastayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer zayıflamak için geldi ve bunu bize bizden bunu istiyorsa biz bu hastaya ameliyat etmiyoruz. Hani zayıfla gel ya da biraz önce dediğim gibi hani bir genel cerrahi uzmanı görsün belki başka bir ameliyat yapılabilir diye gönderiyoruz. Zaman hani genel anesteziniz için ameliyat hazırlıklarına baktığımız zaman Normal tam kan, tam kan sayımları yapılıyor. Akciğer filmi çekiliyor. Herhangi bir kalp problemi varsa bir önceden EKG'sini çekiyoruz. Hastanın önceden fotoğraflanması çok önemli bizde. Hastaya ameliyat etmeden önce mutlaka fotoğraflarını çekiyoruz. Ee, çeşitli pozisyonlardan. Ee, ve hastayla beraber oturup bu fotoğraflardan beraber kararlaştırıyoruz. Şekillendirme işleminde özellikle neler yapıyorsunuz? Yani şimdi liposakşın tamam bir şekillendirme yöntemidir dedik. Özellikle işte basen bölgesinde, karın bölgesinde vesaire e, şekillendirme yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Bize gelen hastaların büyük bir ço çoğunluğu, hani mesela özellikle bacak problemi hastalardan bunu çok duyuyoruz. Hocam bacağımda ne kadar yağ varsa hepsini alıp gitsin diyor. Ama işte şunu ben beraber planlamadan kastım o hastaya şunu söylüyorum ben bacağından istediğin kadar yağ alabilirim. Ama altı ay sonra bu bacağa sen bakamazsın. Cildin sarkacak, çok biçimsiz dalgalanmalar, cilt sarkmaları çok kötü bir görüntü olacağı için o yüzden ile beraber düşünüp oturup beraber kararlaştırmak bu konuda önemli. Yani her zaman hastanın istediğini yapmıyoruz. Liposakşın sonrası Ergin Hocam ciltte sarkmalar çünkü sonuç itibariyle oradan bir yağ alımı söz konusu. Dolayısıyla orada bir sarkma, bir çökme meydana gelir mi? Şimdi ciltte sarkma ve dalgalanma dediğim gibi eğer çok yüzeysel liposakşın yapılıyorsa ciltte dalgalanmalar fazla görülebilir. Ama derin yapılan liposakşınlarda bu dalgalanmayı çok fazla görmez hasta. Bu ameliyat sonrasında tekrar bir revizyon gerektirir mi veya kişi liposakşın ameliyatını tekrar olabilir mi? Dediğim gibi liposakşın hani bir zayıflama yöntemi değil. Hastalar şunu kere iyi bilmeleri gerekiyor ki yani ben liposakşın oldum bir daha kilo almam gibi düşünceleri yok. Öyle bir şey yok. Liposakşın ameliyatından sonra biz işlem yaptığımız alandaki bütün yağ hücrelerini vücut dışına alıyoruz. Ama eğer hasta diyetine dikkat etmezse ve hala aynı şekilde yeme, yemeye devam ederse, diğer alanlardaki sağlam yağ dokusu hücreleri bu yediği yağları depolamaya hazır bekliyor. Yani hastalar genelde düşünüyorlar, ''Ya hocam işte karına, karın bölgeme liposakşın yaptırdım, işte bacağım, sırtım büyümeye başladı. Niye?'' Bunun sebebi budur. Hani karında depolanamayan yağ mecbur başka bir yerde depolanacak. Hazır olan yağ o bölgelerde olduğu için direkt orada depolanacak. Son olarak da aslında liposakşın ameliyatını yaptırmak isteyen kişiler bu, bu ameliyatı mutlaka bir araştırmasını yapıyorlardır. Peki bu ameliyat kimler tarafından yapılıyor? Liposakşın ameliyatı sadece plastik cerrahlar tarafından yapılabilen bir ameliyattır. Operatör Doktor Ergin Işık'la birlikteyiz ve liposakşını konuştuk ama e, şimdi de aslında konuşacağımız konu eminim ki ekranları başında izleyen pek çok kadının dikkatini çekecektir. Meme büyütme ameliyatlarını konuşacağız ve aslında meme estetiği denince hocam ne anlamalıyız bununla başlayalım istiyorum. Meme estetiği dediğimiz sadece meme büyütme değil. Memenin küçültülmesi var, yine, memenin büyütülmesi var, memenin dikleştirilmesi var, tüberöz meme dediğimiz meme deformiteleri var, e, meme asimetrisi var. Bir meme çok küçükken, yani bir meme çok büyük olabilir. Bunların yapımı var. Meme kanseri gelişen ve meme kanseri cerrahisi olmuş hastaların sonraki hayatlarında yeniden meme ile devam etmesi için yaptığımız estetik işlemler var. Daha doğrusu rekonstruktif rekonstrüktif işlem ama estetik bir görüntü için yapıyoruz bunu. Biraz da süreçten bahsedelim hocam. Hasta size geliyor, kararını verdi. Peki sonrasında? Şimdi hasta bize geliyor. Ya kişinin gerçekten çocukluğundan beri ya da ergenlik çağından beri e, hiçbir şekilde memesi büyümemiştir. E, ya da doğum yapmıştır. Doğum sonrasında süt verme kesildikten sonra memeleri aşırı derecede küçülmüştür. Bize gelen hasta bu, şi bu şikayetlerle geliyor. Ya hiç meme gelişmemiştir, ya da gelişen bir meme vardır. Doğumdan sonra e, küçülür, atrofi olur. Ya bunu düzeltirmek için, tekrar eski volümüne kavuşmak için gelir hasta bize. E, meme büyüklüğü ameliyatı tam olarak nasıl yapılıyor hocam? Biraz anlatır mısınız? Bu da yine hani biraz önce bahsettiğimiz depo ameliyatı gibi yine hastayla iyi iletişim kurmamız gerektiren bir ameliyat çeşidi. Çünkü hastanın istediği beden ve istediği protezin volümü bizim için önemli. Niye? Çünkü mesela 1.50 boyunda bir bayan 500-550 cm'lik protez istiyor. Ve bu onun için mümkün değil çünkü göğüs çevresi de çok küçük. Ya da daha büyük boyutlarda olan bir bayan, göğüs çevresi geniş olan bir bayan çok küçük bir protez istiyor. Buna da bu protezin ona küçük geleceğini söyleyip, yani beraber iletişim kurarak buna ortak bir karar verip bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Protezlerden bahsedelim istiyorum hocam. Kullanılan bu protezler aslında çeşit çeşit olduğunu biliyorum. Neye göre, kime göre nasıl protez tercih ediyorsunuz? Protez şekli olarak iki çeşit. Damla ya da round dediğimiz e, protez implantlar var. Damla dediğimiz tuttuğumuz zaman e, göz yaşı damlası gibi duran protezdir. Round dediğimizde elimizde tuttuğumuz zaman kavisli bir yapıya sahip olan bir protez çeşididir. Eğer hiç memesi yoksa kişinin dümdüz bir göğsü varsa hani biz bunlara daha doğrusu üst pol dolgunluğu yeterli olup ya da iki seç iki seçenek var zaten ya hiç memesi yoktur normal meme kıv kıvrımını sağlamak için anatomik koyarız ya da üst pol üst pol dediğimiz dolgunluğu yeterlidir. Alt pol dolgunluğu düşüktür. Bunlara biz damla protezi daha çok tercih ediyoruz. Ama diğer türlü üst pol dolgunluğu az mutlaka round dediğimiz yuvarlak protezleri tercih ediyoruz. Bu ameliyatlarda, meme büyütme ameliyatlarında e, teknikler değişiyor mu? E, biraz da bu tekniklerden bahsedelim. Şimdi yapılacak olan cilt kesilerinin her hastaya göre değişiyor. Eğer hasta memesinde hiçbir şekilde kesi izi istemiyor e, ve protezi istiyorsa bu hastaya koltuk altı tercih edilebilir. Gayet de güzel olur ama tabii bunun için uygun memeye ihtiyaç var. Sarkmış bir memeyi ya da volümü çok azalan bir memeyi Volüme az ve sarkmış memeyi kesinlikle koltuk altından yaptığın kesiyle büyütemezsin. Çünkü o memeyi bir de toparlaman gerekiyor. Diyelim ki hasta koltuk altından kesi istemiyor, memeden istiyor. Eğer sadece memeyi bir miktar toparlayacaksak, yani diyelim ki volümünü kaybetmiş ve meme sarkmış, toparlayacaksak meme başından yapacağımız kesiyle bu ameliyatı gerçekleştirebiliriz. Yani meme başından kesi yapıp hem memeyi toparlarız hem silikonu koyarız. Ama hasta, ki benden çok tercih ettiğim nokta şudur. Alt kabisten memenin alt kıvrımından yaptığımız kesiyle 3-4 santrini kesi yapıp hem daha iyi şekil verebiliyoruz, daha iyi hakim oluyoruz. İşlemini yapıyoruz. Tabi hepsinin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Mesela koltuk altından koyduğun silikon iz problemi olmuyor hastada. Herhangi bir memede iz belli olmuyor. Meme çevresinden yapacağın, yani meme başının çevresinden yapacağın şeyde iz o kahverengi alanda kaybettiğimiz için iz belli olmuyor. Böyle avantajları var. Hastanın hastaneye gelişi, işte ameliyata, ameliyata karar verişi ve sonrasında ameliyat süreci ve sonrasında taburcu edilişiyle devam eden bir süreç. Nasıl geçiyor? Bizde her hastanın fotoğrafı çekilir. Hastanın fotoğrafları çekilir. Hastayla beraber hangi alandan, hangi bölgeden memeye girileceği konuşulur. Hangi protezin seçileceğine beraber karar veririz. Çünkü e, biz estetik doktorları olarak sadece kendi isteğimiz değil, hasta memnuniyet açısından onun da ama karşılanabilir isteklerini karşılamak zorundayız. E, onlar karar verilir ve hasta ameliyat işlemine alınır. Anestezi alır hastayını, işlemini yaparız. E, hastayı ben yine genelde bir gece yatırıyorum ağrılarından dolayı. Damar yolundan ağrı kesici veriyoruz. Ertesi gün hasta taburcu oluyor. Kas altına koyduğumuz silik protezlerde şöyle bir problemimiz var. Kas altına koyabilmek için mecburen kasın bir kısmında biz kesi yapıyoruz. Göğüs kasının altına girebilmek için. Bunun da dezavantajısı hasta 2 ya da 3 gün kollarını kaldırırken minimal ağrı hissedebilir. Bunun da önüne geçebiliyoruz artık. Ee, sinir blokajı denen yöntemler var. Hastaya ameliyattan önce bu bölgenin duyusunu alan interkostal sinir diyoruz. Kaburgalar arasında uzanan sinirler var. O sinirlere blokaj, anestezik maddelerle blokaj yapıldıktan sonra hastanın bu ağrısı da kalmıyor. Ama diyelim ki yapamadık. 2-3 gün kadar kollarını kaldırırken ağrı hissedebilir. Kas üstüne koyacağımız, hass koyduğumuz protez hastalarda ise böyle bir problemimiz yok. Ameliyattan çıktı anında kollarını çok rahatlıkla kaldırıp indirebilirler. Ertesi gün hasta taburcu olur, evine gider. Ee, i̇kinci gün akşamı çok rahatlıkla duşunu banyosunu yapabilir hasta. Kendi hususi ihtiyaçlarını karşılayabilir, dışarı çıkabilir, yemeğini yiyebilir, hiçbir problem yok bunda. Hani eskiden de onlar artık ameliyat oldum, bir hafta iki hafta evde dinlediğim dönemi yok artık. Biz ne kadar hastayı sosyal hayata kazandırırsak iyileşme de o kadar daha çabuk oluyor. Ee, hastanın bu arada kontrolleri gelip gidecek. Ben ortalama ikinci hafta itibariyle hastaya masaj başlıyorum. Çünkü bizim en çok meme protezi ameliyatlarında korktuğumuz şey kapsül kontraktürü denen durumun gelişmesi. Şimdi biz protezi memenin içerisine koyduğumuz zaman vücut bunu bir yabancı madde olarak algılıyor ve hemen bunun etrafını bir zarla çevirmeye başlıyor. Bu zar ne kadar genişse yani protez o zarın içerisinde ne kadar rahat ediyorsa problem yok. Ama bazı durumlarda bu zar protezi sıkmaya başlıyor. Yani zar gitgide kontrakta oluyor, sertleşmeye başlıyor, çok sert bir hale gelip içindeki protezi sıkmaya başlıyor. Bu da dışarıdan özellikle hastalar kollarını kaldırdığı zaman böyle dalgalanma şeklinde meme protezinde yapılar görebilir. Bu mesela kapsül kontraktörünün başladığını gösteren bir bulgudur ki daha ilerleyen dönemlerde şiddetli ağrılara bile sebep olacak duruma gelebiliyor bu kapsül kontraktörü. En çok korktuğumuz şey odur, bu oluşmasın diye protez meme içerisinde rahat rahat hareket etsin diye ben dediğim gibi ikinci hafta itibariyle masajlara başlıyorum. Yani protezi meme içerisinde oynatıyorum ki belli bir noktaya sabit kalıp kapsül gelişmesin. Kapsül daha geniş olursa ki protez içerisinde rahat etsin. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın ekibini bugün kliniğinizde ağırladığınız için ve ekranları başında izleyen izleyicilerinize bir kez daha hatırlatalım. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Ergün Işık'la birlikteydik ve ben merak ettiğim pek çok şey sordum ve Ergün Işık da bu soruların cevaplarını bizlerle paylaştı ve şimdi sözü stüdyomuza alalım. Ve tekrar stüdyomuzdayız efendim. İyi ki varsın programı devam ediyor. Hafta içi her sabah sizlerin karşısındayız. Değerli uzman konuğumuzu izledik. Çok keyifli de bir röportaj hazırlamışız sizler için. Programlarımıza zaman zaman bu tip röportajları da yayınlıyoruz. Evet ve renkli de olduğu söylenebilir. En azından bu renkli çekimleri gerçekleştiren Şahla Hanım için çok güzel ve çok etkileyici anılarla dolduğunu da söylemek Kesinlikle yerindedir. tabii ki bütün ekibimize de teşekkür ediyorum teşekkür bu vesileyle. Şimdi. Uçam reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümümüzde sıra hiçbir yere ayrılmayın. A Life Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu iyi ki varsın devam edecek. A Life Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu İyi Ki Varsın devam ediyor. Ekranlarını yeni açmış tüm izleyicilerimize bir kez daha iyi sabahlar diliyoruz. Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümümüz an itibariyle başladı ve bugün dudak dolgusunu konuşacağız. Dolayısıyla bu konuya merakınız varsa veya internete yazarak araştırmaya başladıysanız bence bir kenara bırakın. Çünkü en doğru bilgiyi Doktor Özgür Koldaş'tan bugün alacağız. Hocam evet. dudak dolgusu. Evet dudak dolgusu. Dudak dolgusu e, sadece benim bulunduğum alanın değil tıbbın birçok alanının konusu haline geldi. Çünkü e, hemen hemen e, genç hanımların orta yaşlı hanımların, daha ileri yaşlı hanımların hatta bazı bazı zamanlarda e, ifadelerini güçlendirmek mi? için e, kullanılan işlemleri sorgulayan beyefendilerin çok sorduğu bir soru haline geldi ve bunun içinde bazı branşlardan, dahili branşlardan başka cerrahi branşlardan ya evet nedir bunu diye soran meslektaşlarımın e, sorularıyla bile karşılaştığımız oluyor. Evet dudak dolgusu yeni bir e, vizyon estetiği, yeni bir e, trend estetiği. Her zaman e, dizi filmlerde oynayan aktrislerin, artistlerin e, yüz ifadeleri moda olur. Kıyafetleri de moda olur. Bindiği otomobiller, kol saatleri hepsi moda haline gelir. Ancak tabi uygulamalarda çok bir modadan bahsetmek çok da doğru Çünkü değil aslında. Çünkü kişinin e, yüz tipine göre, yüz şekline göre evet. aslında bir kendine özgü bir Anatomik altyapısına göre ve güzellik kavramının e, kurallarına göre bir terazinin kefelerine koyduğumuz e, değerler gibi bir tartarak oluşturduğumuz bir estetik uygulamadır. Bu uygulamaların içerisinde adından sıkça söz edilen, her zaman iyi yönlerle bahsedildiği gibi arada ya bu buraya gitmemiş denilen uygulamalardan birisi de dudak dolgusudur. Hacim olarak küçülmüş olan yapının dudaktaki yağ pedlerinin, dudaktaki genel anatomik altyapının volümlendirilmesi, güçlendirilmesi anlamına gelir, uygulamasına gelir. Bunun için e, genç hanımlar daha çok ziyaret ederler bizi. Ama yaşı daha ileri yıllarda olan hanımefendilerin dudaklarının üst bölgelerinde Şuradaki, e, sanki çok sigara içen kimselerin dudaklarında da daha çok gördüğümüz adını sigara çizgisi veya diğer bir isim çizgisi. Genelde 3 dediğimizde değil mi? Şurada Çıkan, beliren çizgiler. Evet öyle çizgiler. bir dudağa e, daha büzüştürdüğümüz zaman gördüğümüz bu e, çizgilenmelerle kendini gösteren bu yapılardır. Evet burada bir volüm kaybı. Söz konusu bu volümü arttırmak için doku dostu, dokuda reaksiyon uyandırmayan maddeleri enjekte etme pratiğine dayanır. Hı hı. İşte bu pratik sırasında e, moda kendini gösterir. E, Birçok film yıldızının fotoğrafları, genç hanımların e, dudak Hocam, görselleri kendini gösterir. Bu konuda e, gösterir. tek bir fotoğraf var bana göre zannımca Angelina Jolie. Güzel bir fotoğraf, güzel bir figür, güzel yani bir oluşum. Yani dudak dolgusuyla ilgili herhalde onun fotoğrafını gösteriyorlardır. Yalnız yani yani bir 1.70-1.80 bir boylarındaki kemik yapısı ona uygun bir anatominin, çene kemiği de ona uygundur, dudak hacmi de ona uygundur. Biz bu hacmi daha... E, bu boy standardının altındaki bir kimseye yaptığımız takdirde yüzdeki e, tüm, tüm diğer e, yapılara göre, göze, buruna göre iri bir hacim hmm. sahibi olur. Hayır burada e, Türk hekimleri e, çok özel e, eğitimlerden geçer, özel kararlar ve kanaatler oluşmuştur ve bu uygulamalar gerçekleştirildiği sırada kişinin yüz bütünlüğüne uyan doz edilir. Peki bu dudak dolgusu şimdi zaman zaman ben de görüyorum sosyal medyada gerçekten birazcık böyle yurt dışı örneklerinden bahsediyorum. Evet. Çok böyle bir, bir çığırdan çıkmış gibi böyle hani gerçekten insanın doğal olamayacak derecede şekil bozulmuş ama bundan mutluluk duyan bir kesim de var. Hani Oldukça fazla, oldukça büyük, oldukça Burada dolgu. Bu da tabii bir altyapısı önemli. Şöyle ki sevgili Şahla bir miktar dolgu uygulaması gerçekleştirildiği zaman kazanılan hacim güzel olarak göründü diyelim. Hı -hı. Bu hacmin daha üstündeki miktar daha daha güzellik. Daha daha fazla miktar. Çok çok daha fazla güzellik Demek gibi bir mantık. Doğru bir mantık değildir. Değil. Bu mantık aslında güzel olmama durumunun başlaması, başlaması takıntı takıntının devamı şeklinde olabilir. Burada bir kontrolsüzlük söz konusu. Bu kontrolsüzlüğü ortadan kaldırabilmek için hı hı. hekime he, hekimin kanaatini, hekimin estetik algısına hı hı. E, kontrolü hı hı. bırakmak hı hı. gerekir. E, dudakta e, dudağı besleyen damar yapılarına ve dudağın kas yapısına uygun bir e, miktarda e, köken olarak yalurinik asit e, maddesine dayanan bir dolgunlaştırıcı enjeksiyonun yapılması model, teknik artık tamamen hekim kanaatine kalıyor. Hekimin yapabileceği o dudak altyapısında çıkabilecek modelin özelliğine göre ortaya çıkar. Ama her ne çıkarsa çıksın o dudak modelinin hanımefendiye mutlaka yakışan bir model olması Peki, gerekmektedir. Peki kalıcılığı ne kadardır diye son olarak Yaklaşık bir yıl kadar bir kalıcılığı vardır. E, Enzim aktivitesine göre birkaç ay daha erken veya birkaç ay daha genç ee, erimesi mümkündür. Ama e, hiyalonik asit e, kökenli dolgular net bir şekilde altın standart diyebileceğimiz dolgulardır. Peki hocam. E, Medikal estetik alanda ve plastik cerrahi alanda da size güzel gösterebilecek veya olduğunuzdan daha farklı görünmenizi sağlayacak farklı farklı uygulamalar var ama e, operasyonlar da var, işlemler de var ama zannediyorum ki kişiyi en güzel gösterecek şey içten gülümsemesidir. Öyle en değil güzel mi hocam? gülümsemesidir. Evet. Peki bunu da söyleyelim. Bu da son cümlemiz olsun bugüne dair ve veda edelim mi? Çok keyifli, çok güzel bir programımız oldu. Gününüz güzel geçsin sevgili izleyicilerimiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Yapımda yayın demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gün diliyorum efendim. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. A Life Park Hospital Ankara Hastanesi'nin sunduğu iyi ki varsın son erdi